kanalın hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi şu anda Brawl Stars'da iki haftanın ardından sezon bitti ve kopalar gidiyor şu anda gözlerimizin önünde gidiyor ya bu kadar düşünmez be şu an hayvan gibi kopa düşeceğim evet gördüğünüz gibi şu an neredeyse tüm karakterlerimden yıldız puanını aldık 2840 tane Yıldız puan aldım bunları alıyorum şu anda abi 17.923 kupaya düşmüşüm önceki kuban bakmak istiyorum yanlış evirdik evet önceki kubam 18.897 kupaymışım. şimdi 17.923'e düşmüşüz abi yok lan böyle bir düşüş nereden baksan bir 23.000 kadar olmasa bir 900'ü 900'e yakın bir kupa düşümü sağladık sağladık bunu ve şuradaki sandıkları açacağım sen dur kardeşim şunu da alalım oradan gideyim bir de mega kutuyla şeylerini açayım şunu alacağım ya Allah bismillah diyelim of 7600 tane şeyimiz var yıldız bana onları da bir düşürelim olmuyor yoksa zevki çıkmıyor ve bir şey çıkmadı Evet ne geldi arada göremedim Evet bu kadar. Biraz daha biriktiririz bu yıldız falanları skin falan alırız daha fazla şu an abi ya düşen bu kalara bak ya ben evet, var burada böyle sıfır kupada, bir rütbede, de sıfır kupa 8 ufa böyle makso güzel o güzel bir video çoğunu inanıyorum buna. Ya ben bu grove düşürüyorum düşürüyorum geri çıkar düşüyorum geri çıkar düşüyor geri çıkar bir şeyler oluyor grove Şimdi Ben bir ke kupa kasayım Haritalara bakalım baba hmm, Galaxy arenasında ben maç atacağım Burada Frank'le Oynayalım Bir ke. Eljuk Başlayalım Olmadı Bizim ekipten birini çağırırım birlikte atarız bir o şekilde kalabiliriz, devam ederiz hadi oğlum aga mortis tamam da mortis iyi her şey güzel olur bir tane gel buraya sen de gel anan hadi be nasıl kaçtı herif herif güzel kaçtı valla ya, neyi beklen ya? Hadi be Mortis be. Al topu git be. Ya, ne gerek adam ya? Al git lan al git al git. Davetim mi bastıralım ya? Şurayı açayım ben. Başka bir şey ihtiyaç istiyorum. Ya. Şu an beni biraz... Telefon kastı. Telefon kastı ya. Oho. Bizim telefon da ölmek üzere. Ölecek ya. Allah'a diyorum. Olmadı keller degisyon ya. Şu şu ne ya? Adam barli almış üçlü olma. Kaç teveren de ya? Adamları vuruyor vuruyor bir saattir. Ya bu Tara bizi toplamasına. Bu Tara'nın bizi toplamasından korkuyorum. Özellikle de beni. Gel buraya. Ya Mortis Bey, Gözünün yağını yiyin Mortis. Hadi be. Al git be. Heh. La sür git. Allah'ım sür git ya. Bir sür git ya. Gözünü seveyim ya. Daha ne yapacağız bilmiyorum ki. Sen bir düş. Siz şöyle ikiniz bir paketleyebilirsem. Oh gel burası sen şarafsız. Heh. Tamam. At topat at at at at at at. at. Ya zıkkım yiyin. At hele he. Hele şükür. Hele şükür, şükür. Zor da olsa bir gol attık. Başardık bu dönümü. Doşlamaya devam. Abilere selam. Çatışmaya devam. Gel bakayım kim var yakınlarda. Elal Üstad. TR Üstad. gol attı. Nasıl attığım hakkında bir firkim yok. Evet yıldız oyuncu olduk. Güzel. Olmadı ben bir ekipten birisini davet edeyim. Kapı gıcırdamaz geliyor En insanın kardeşini davet edeyim Selamünaleyküm babba Ne yaptın? Yani. İyi aferin Ya oğlum bin kupa yakın kupa düştüm ya Deli oluyorum O değil de yirmi bin Yap, yaparım lan ben yaparmışım ya. Yani. Böyle baktım hayvan gibi karakter iki tane karakter var bomboş duruyor böyle Onlar var falan Neyse azız şakaydı Ona da çekeriz ben kardeşim ya Adam geliyor baba ultra vuracak. Dur. içime atma. Sen mi dur? O adam var ya yanında. Ne Biliyordum bunu yapışlar kahpe. Ya bastım ben müziğe bastım gözünü seveyim. Bu ne nedir ya? Geliyoruz biz. İnşallah sallamaz. Çok iyi ki. Adam ne yaptı lan öyle. Tamam. Ben de Aç bakalım hadi. Şu aynı bir aksesuarı bitsin de. Getirin o topu. getir o topu. İşte bu. Hepsi öldü. Oyna oyna oyna. Aslan müzikte çalayim. Pıtı pıtı tamam güzel. Ses kafalı ya. Hmm. Easy. Devam ki. Ben bir Frank 25 tuttu yapayım mı? Frank güzel oldu. şuradan bir paketleyebilirsin birlerini tamam gel burada ultim açıldı babuş sağ köşeye bırakabilirsin e, burada bırakasın tamam o oh, adam attı etobu hadi Kondalleş karga Şöyle yakından bir tur basabilirsin hepsine Sen bittin Hayır ananı kebe Herif çok güzel lan Adam çok güzel attı <gülüyor> Neyse sağlık olsun Alırız alırız adam gidiyor lan. Eee uzaklaştırandomdu. Yaklaşırsan yersin. Şöyle ya Allah bismillah diyeceğim saldayacağım. Tutmadılar. Yok ayrı. Ya o şeref sizde. Top bende, al baba Tamam dur Her yeri aç Sağ tarafı açsan daha iyi Hep tersine atmak zorundasın sanırım Sağda değil Sağda iki sola baba Lan kasıyor, telefon kasıyor İnternette kasıyor Ben internette kasıyor, telefonla kasıyor, sıkıntı orada hayır hayır hayır hayır kasma, kasma kasma kasma bir ulti gördüm bir şeyden bir ultisini gördüm dur dur topu tuttum aha tutmuşum valla bir hızlanırken böyle bir kalenin yanında bir şey aldım böyle bir Bu dönüş yaptım sonra gördüm ya şöyle bir müziğe basayım ben Hayır. heh bir kere uhli atabildim herhalde şükür adam gibi <gülüyor> <gülüyor> Bitirdi öldü ya demin bastı ya kaç kere Oynabavuş Kasma Kasmaya gözünü seveyim kasma ya Sen düş sen de düş Gel seninle yakın dur yakın dur kaçtı neyse neyse ben atarım onu Hayır anan iki, anan iki. neyse ha, bitmiş lan maç tamam Direkt küsürerek katarım dedim şey şöyle geldi ulti bu Devam ki. Tara var. Tara var yedir. Tara'nın bir yıldız ürünü çıkartamadım. Kim var? Helal. LOL. Bu adam iki kere ulti attalı. Tekrar açtım ama. 650 yaptık. Kolay bir şekilde devam ki. Bir insan ufağa atsanız kolaylaşıyorum. Almış şu. Sen öldün Ben müşü resul Kimse yok Lan ben yakala beni Ha adam toplayacak o bak şimdi adam toplayacak paketle uç üstlerini. O top bana atmaz imarım Güzel güzel Hatırlıyor musun, bir kere yaptım aldı. Çok iyi ya. <gülüyor> Muhtemelen Bey'dir. İkisi düştü, tobal gel. mükemmel bir atış necati sus, sus, sus, sus. o adam atabilir atabildi atamadım atamadım şeye yetişti bu kadar yetiştireceğim şöyle sallasam belki tutturdum evet yine tutturamadım bu aralar yeterli tutturuculukta Çok iyi Basma be Adam cam basıp duruyor Lan lan lan Oğlum adam tam ultiyi bastı Adam topu attı Şöyle yapsam Gürtürük Lan barga var ya Helal Ultim hazır, direkt direk basmaya hazırlanacağım Böyle yakındırıyorum Yemedi ulan Taran ultist olmuş bak balto bana atsın birisi ya. top bana birisi atsın. Ya abi adamın içine top mu atıyor adamı? Öyle bir şey ya. Adam içinden falan geçeceğini sanıyor öyle topu. Galleş var Bırak ya. Bırak bana. Tam bu şey basmışız. Ben bir değiştireyim bunu babuş. Hemen şuradan. Peni'ye şey çıkardım. Yıldız gücünü çıkardım. Güzel oldu peni. Şey Alev bir şey var Onu... Alev topu. Uyuz oyunu. Hem Moritz öler hem oynayamıyorum. Moritz istin abi ya. Ha tamam bu kadar değil. Can, canımız yok. Umarım Yıldız gücün can basmadı. Salağsa donanmaktan başka hiçbir şey yapmadım i̇şte Tam aradığım, aradığım oyuncu bu ya Adam ulti basışa bakayım sen Çünkü Herkesin canı kış kadar yaklaşamam Gir lan geride bak Kafayı yiyeyim kardeşim lan, garip söz çeydik Top yan, çift miyedin Çırgınmış oda ka yok eder bu Ben niye görmedim bana Bir tane can gelmedi Ben bastırma Lan yine anandık lan çocuğum, lan Hocam. ne yaptı o herif öyle neyse bunları bende bunları ben de geçittirmem o düştü Sen gel baba. Mal geldi orada ha. Buradan bir yardırlıyor. İçe doğru, sola doğru git. Gidebilirsin tabii o. O adam ne abi örneğine bastılar orada. Adam müsil attı. Mı? Attığı gibi taktı. duvar pası. gidiyor. Ya. Direkt bas. Direkt bas. Ya bu ne yapıyor abi? Bu friend ne yaptı? Bir saat bekledar. Ne bekliyor ya? Karpuz mu kesiyor? bu ne ya? Yani? En yani, bir kişi var o, bak. Zaten çairinmiş sabah. de tuttuk yani. O 3'ü de burada da var Düştün mü sen? Düştüm. Çok iyi. Tamamdır, bir de atarsın. A lengirle bir şeyler yaptım ben Şurada kim var hocam? Şöyle hepsini bir güzel güzel, güzel. Ben onu yavaş atarım oda öyle girer ah sen gel buraya. gel buraya gel buraya kaçma kaçma kaçma kaçsın ey Keliyeti dilan Airpod'dan çalıyor. I'm escape while işte Murti'den o böyle alıcağılın Kim varsa kesecek Ama golü de atacak şimdi yani o kadar adam kestim Gol atıyorum Dur Top attım şöyleleri Dutturamadım ki o zaman Helal be Muçlara ve Allah'a doğru tam top bitti Haydi Murtis Ay, yapacak da bir şey yok ay artık sonuna geldik oğlum helal helal ne zinlan sen oh. artık tüm şeyimizi pozumuzu yapıyor her şeyimiz kalmadı Basalım basmasın ya basalım da We've yok artık yok. On mio ne yapsam on mio hmm. Deniz abi. Bad, get oh shit zoru yok Yetiş mortis. Haydi mortis. Lan nasıl lan adam. Adam ikimiz bir testiyle bak. Ya uyuz oluyom abi bu mortis ya Atamaktı lan helal lan sana Atamaktı bizim, bizim birinin bu uyucu yok ki Diğer adam geliyor bunu alıp geliyor Böyle bak havalı Öl be Öl artık be öldü 96 canlı olabildiğince defans etmeye çalışıcam sektirme be şey derli gelirse biz de gidiyoruz güzel top al be Heh, helal Elal el. tamam dur hadi sektirtme çok zor şimdi bir kez daha o şerefo yüzüne çık onu az kaldı dayı 10 saniye. Hiçbir şey. Bizim Mortis Viper top adamları oyaladı. Sen öl be Oo helal ya. Yok, lan. Yoklar atmadı Adamlar rap. 10 saniye sabır ver. Güzel. Ben de alacağım bunu ya. Bunu ben de alacağım. Bu son maçımız olsun ama bayağı uzun sürdü herhalde Yapacağız öyle bir şeyler Bu adamlar da çıkmıyor oğlum Eu... O que é essa outra? mais nada. B'ye baksana ne biçim ya şarafsız bey bir... Düştü Hepsi şeyde Sola gidiyor şey şey şey Penny de Kökledim onu Olmuyor. Ne yapsam olmuyor. Evet arkadaşlar bir videonden sonra geldik. Video beğendiyseniz like ve abone olmayı unutmayın. Burada iki, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bak. <gülüyor> zorlanmazlar la küçük küçük neyse hadi hadi vakit hadi vakit